İkiz e, ikiz gebelik tabii ki şöyle hem yani hem gebelik süreci daha zor. Bir yandan iziniz de hocam. E, resimler de ekrana gelirse e, değerli yönetmenim, ekip arkadaşlarım hem de resim üzerine konuşmuş oluruz. Ee Benim ikizlerimi sizin ikizlerinize sevbe sürpriz yapmış olalım size diye ee ekibinizle çalışma yaptık Dedik <gülüyor> hocamın resimlerini nasıl Ay, toplayabiliriz? Benim yavrularım. Evet. Benim kediye yığın almıştık değil var. mi? 3 evet. tane evet. Sınavımız var bir de o da üçüncümüz. Son hallerimi küçükken biz çünkü biraz misafir daha... ettik. Canla yok, Deniz, evet, canla değil deniz. mi? Buradan öpüyoruz kendilerini. Çok yakın yani yakın zamanda şu an 9 yaşını tamamlayacaklar bu yaz. Evet. Ee, daha küçük bu yaşlarda halleri. almış gibi. Sanki bu yaşta Doğru. Evet. Doğru. Daha büyüdüler şimdi. Evet. Hem hekim hem ek, e, ikiz annesi olarak dinliyoruz sizi. E, e, tekrar resimleri e, görüntü üzerine konuşabiliriz. Olur, olur tabii ki. Siz anlatırken hem de ekranda e, yansımış olsun. Şimdi ikiz gebelik sürecinin, süreci zaten zorlu bir süreç aslına bakarsınız. Hani ben kendi gebeliğimde de oldukça zorlu geçirdim o ikiz gebelik sürecini. Dolayısıyla hani ikiz bir gebeyle karşılaştığımda hep onlara karşı daha böyle bir güçlü empati hissediyorum hem gebelik sürecinde hem de doğum anında bir kere bulantıları kat be kat fazla yaşıyorsunuz ikiz olması kaynaklı daha erken dönemlerinde ağır yürümek zorlaşıyor gebelik şekeri daha sık ortaya çıkabiliyor. Anomaliler yani kol bacak anomalileri veya vücut organ anomalileri ikiz gebeliklerde daha fazla görülebiliyor. Erken doğum riski ikiz gebeliklerde işte erken dünyaya geliyorlar, prematürite, erken doğum öyküsü daha fazla. Dolayısıyla ikiz gebelik yaşayan bir anne adayı hep bu kaygılarla gebelik sürecini devam ettiriyor. Sonuna kadar acaba hangi haftada doğacaklar korkusuyla, kaygısıyla? yaşıyor. O yüzden de daha çok desteğe ihtiyacı var bu birincisi. Tarama testleri biraz handikaplı ikiz gebeliklerde. Bu prenatal tanı testlerini yapamıyoruz yanlış pozitifliklerinden dolayı. Ama mutlaka ayrıntılı ultrason, 19-23 hafta arası anomali taraması ultrasonu yaptırmalarını öneriyoruz ikiz gebeliklerde de yine. Doğum zamanı geldiğinde ise <gülüyor> Ee, pozisyonlarına bağlı olarak, doğum haftalarına bağlı olarak e, doğum şekline karar veriyoruz tabii ki. Şimdi ikiz gebeliklerde sezeryen oranları daha yüksek. Daha yüksek. Çünkü e, normalde orta bilmemiz için ikisinin de öncelikle baş geliş olması lazım ki bebekleri de riske atmadan sağlıklı bir şekilde dünyaya getirelim. İkisi de baş geliş pozisyonlarında ise bebeklerin e, gebelik haftası genelde Küçük değilse yani normal çıktıkları zaman onları işte yeni doğan yoğun bakıma verme ihtimalimizin düşük olduğu haftalardaysa. Onların Anne, gramı istiyoruz. var mı? Evet kiloları evet. işte yani, yani belli bir kilodan bahsetmek biraz zor burada ama hani ikişer kilo civarında 200 bebekler hani yine... İdeal. Güzel ortalama evet. kilolardadırlar. Yani onun altındakiler biraz daha beslenme problemleri, işte yeni doğan yoğun bakım süreçleri yaşayabiliyorlar. O yüzden belli bir haftaya kadar taşıyabilmişsek, annemiz istiyorsa, bence en önemli sebeplerden bir tanesi de bu. Öncelikle anne adıyı istemeli normal doğurmayı ikiz gebelikte. İstiyor ise normal doğurabilirler tabii ki. Var mı normal doğum? Var e, hatta yürüye, yürüyerek çıkardığımız Çıkan, var bir tane. Onu da izlemek isterim ben. O çünkü e, çok güzel bir gerçekten doğum geçirdik özlemle. Çok güzeldi. Onu da varsa Ekranda elinizde. Ekranda yönetmenin varsa ikiz bebek e, doğumu sonrası buluşmayı ekranlara getirmiş olalım. Hem de bizler de. Kırkınca haftaya kadar falan taşıdı o annemizde. Evet. Normalden erken doğarlar diyoruz hep ya. Ee, hadi bugün, hadi yarın, hadi bugün derken normal doğurabilir miyiz hocam? Normal olur mu? Niye olmasın diyorum. Olur tabii ki. Sabredeceğiz. Olacak falan. Sonra bir gün geldi çattı. O gün geldi çattı. Nasıl çıktı bakalım o zaman? Bakalım. Ee, buluşması nasıl ee, ailesiyle? Thank mm -hmm. you. yetersek başarabiliriz Kesinlikle. normal doğum bir kere annemiz çok motiveydi orada yani normal doğu... dedim ya az önce öncelikle anne isteyecek normal doğum yapmayı çok istiyordu çok arzu ediyordu bir tane de doğumu vardı o ilk gebeliği değildi dolayısıyla hani öyle olunca anne istekli sabırlı güçlü olunca benim işimde çok daha kolay onları motive etmek çok daha kolay e, güzel bir doğum geçti. 2-3 dakika arayla doğdu iki bebekte. İkisi de gayet sağlıklı. E, bir avantajımız da tabii orada annemizi gördünüz. Boylu, poslu, iri, e, iri yapılı, evet. böyle güçlü, kuvvetli. E, hem fiziken hem ruhen. İp çocukları değil sanırım. Öncesi İkdiydi, de var. Ha? Bir evet. tane evet. çocukları vardı. Anne fiziken güçlü olduğu kadar ruhen de güçlü bir anne. İyi de beslenmiş o zaman değil evet. mi hocam? Kurallara uydu, şey, spor yaptı Şey Genellikle derken. evet e, hani Dinliyorlar. Doğru yönlendirilirlerse ve inanırlarsa dinliyorlar. Ee, hani spor, çok böyle aktif spor yapmalarını tabii ki beklemiyoruz ama işte e, hafif yürüyüşler, işte birkaç fiziksel egzersiz e, ve güzel beslenmeyle, doğru beslenmeyle güzel sonuçlar alınıyor. Müthiş. Peki güzel sonuçlarda, e, işte resimlerde, videolarda görüyoruz çok güzel sonuçlar ve e, hayata tutunan yeni bir başlangıç ve hayatları görüyoruz. Orada tabii anne babaya da çok e, görev düşüyor sonrasında. Rutin kontroller düzenli ne kadar sürede olmalı, hangi aşılar yapılmalı e, diye birçok soru var ve yine e, pandemi sürecinde olduğumuz için Pandemi sürecinde COVID olduk ve anne olarak endişelendik. Bebeğimize de geçer mi diye burada bebeğe sizin geçmez, geçmiyor. Evet. Yani COVID 19'un bugüne kadar anne karnında bebeğe geçtiğiyle ilgili herhangi bir bulgu yok. Şöyle bir şey var. Yani COVID 19 olan anne de özellikle rahat emzirebilir mi diye sorular var. Şimdi orada da bazı gruplar diyor ki hani emzirilmesin. Kimisi diyor ki maskenizi çıkarmadan emzirin. Emzirme sonrası bebeği odadan uzaklaştırın gibi ama kimisi de hayır emzirmeyin. Bebeği ayırın direkt diyenler var. Biraz orada işte Birlik çocuk hekim, çocuk hekiminin yaklaşımıyla evet. işte birlikte karar Tartışma. veriyoruz genellikle. Tabii ki annenin hastalığı, Covid-19'u nasıl geçirdiği de çok önemli. Kimisi çok hafif böyle gripal enfeksiyon gibi geçiriyor. Ama benim birkaç tane hasta mı oldu. Çok böyle ağır Covid-19 bulguları gösteren, hastaneye yatırdığımız hatta doğumunu biraz daha öne almamız gereken onlarda da işte bu kansulandırıcı iğneleri mutlaka öneriyoruz onlarda başlamaları gerekiyor. Ee, tabii ki semptomatik tedaviler yani hala hazırda yaşadığı şikayetlere yönelik ilaçlar önerebiliyoruz. Vücut direncini artıracak vitamin takviyelerini, yüksek doz C vitaminlerini, D vitaminini mutlaka öneriyoruz o durumlarda. Ee, ve vücudun oksijenlenme düzeyini, akciğerin oksijen Satürasyonunu takip ederek hem annenin hem bebeğin uygun oksijen düzeyinde olduğunun tespiti önemli. Zaten satürasyonların düştüğü durumlarda genellikle hastaneye yatış, nefes darlığı, nefes alma güçlüğü, satürasyon düşüklüğü, hastaneye yatış gerekçeleri. Bu durumlarda anne iyi ise bebek için endişe etmeye gerek yok. Yani öncelikle bizim gözümüzün önündeki anne... Ee, annenin sağlığı iyiye gidiyorsa bebek de iyidir. Onunla ilgili endişelenmeye gerek yok. Ama anneyi toparlayamadığımız durumlarda tabii ki bazen işte doğumu yaptırıyoruz mesela. Çünkü doğum yaptığı zaman akciğer üzerindeki baskı ortadan kalktığı için, kapasitesi arttığı için annenin oksijenlenmesi, nefes alıp vermesi de toparlanabiliyor. Ee, yani burada bizim asıl gözümüzün önünde olan anne... Birinci önceliğimiz onu toparlıyoruz ki arkasından anne ise bebek değildir. Peki, kapanışa gideceğim ama SMA ile ilgili önemli yine birçok bilgilendirme gördüğümüz için bir kadın doğum hastalığı uzmanı olarak neler diyeceksin? Özellikle de son dönemlerde daha çok kinetlenmemiz gerekiyor. Çünkü bir bebeği kurtarırsak aslında bir dünyayı da kurtarmış oluruz. Oradaki süreç nasıl işliyor hocam? Bize biraz bilgi verir misiniz? E, SMA artık birçok insan biliyor. Kas güçsüzlüğüyle seyreden e, bir aslında kas hastalığı ama tüm vücuttaki kaslar tutulabiliyor. Dolayısıyla da işte solunum yetmezlikleri, bir süre sonra yürüyememek, kolvacak tutmaması gibi bazı hastalık e, bulgularla karşımıza gelebiliyor. Ee, şimdi Aralık ayının 2021 Aralık itibariyle e, şey tarama testleri başlatıldı. SMA tarama, tarama testleri testi. başlatıldı. Ee, Öncelikle erkek taranıyor. Erkek eğer negatifse kadının taranmasına gerek yok. Çünkü otozomar resesif geçen bir hastalık. Yani iki taşıyıcı birleştiğinde hastalık ortaya çıkıyor. Bir kişi de taşıyıcılık yoksa endişelenmeye gerek yok. Onların çocuğunda SMA hastalığı olmayacaktır. Bu birincisi rutin tarama programına sokuldu ülkemizde. Artık 81 ilde taraması yapılıyor. Bir diğeri anne, yani bebekte yapılabiliyor mu SMA taraması? o daha maliyetli ve zor testleri olduğu için öncesinde bunu saptamak çok daha önemli. Nasıl saptanıyor? Amniyosentez sıvısı içerisindeki 10. haftadan sonra 10-14 haftalar gibi bebeğin sıvısının içerisindeki hücrelerden SMA'nın geni tespit edilebiliyor. Bu varsa hastalık vardır yoksa yoktur gibi. Semyanda çok çeşit tipleri var. 0, 1, 2, 3, 4 gibi erişkin tipi, yeni doğan tipi, işte çocuk tipi birçok tipte karşımıza gelebiliyor. Yani şu an yapmamız gereken ve ülkemize de yapılan o ki evlilik öncesi tarama. Taşıyıcılık içeren çiftlere genetik danışma, şey öncesi gebelik öncesi genetik tanı, gibi e, önerilerde bulunmak gerekiyor. Burada takip süreçleri çok çok önemli. Bir de duyarlılık, erken teşhis zaten yaşam kalitesi adına en çok e, sizlerin önemsediğiniz, bizlerin de sık evet. sık dile getirdiğimiz e, cümlelerin başında geliyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kapanışa gidiyoruz. Yeni televizyonlarını e, açan izleyicilerimiz adına. Gebelikte takip süreçleri ilgili son cümlelerimiz nelerdir alalım. Daha sonra da yönetmenimizden rica edelim. Sırayla e ekip arkadaşlarım da dile getiriyor. E doğum yapan bebeklerimizi peş peşe ekrana buluşturalım. Çünkü gülerek doğum yapmak ne kadar güzel olduğunu ve cesaretlendirelim normal doğum olması için. Tabii değerli e hocalarımız e her durumda 7-24 e takip süreçlerinizde her şey yolunda gitse de bir aksilik olduğunda zaten görevin başında bir telefon kadar sizlere yakınlar ama mutlaka normal doğum olmalı diye siz değerli hekimlerimiz dile getiriyorsunuz. Ben öncelikle orada şey de söylemek istiyorum. Yani çok böyle biraz moda haline getirilmeye çalışıyor bazı şeyler. Geçenlerde bir aslan sormuştu. Siz doğal doğum mu? cuncusunuz normal doğumcusunuz gibi hani ben böyle e, bu tariflere m, çok itibar etmiyorum açıkçası hani kendimi öyle ben doğal doğumcuyum ben işte suda doğumcuyum şöyle doğumcuyum demek istemiyorum kişi için e, sağlıklı olan doğum şeklini süreç sonunda m, hep birlikte görüyoruz gerek psikolojik gerek fiziksel ihtiyaçları neyse hangisini yapabilecekse e, ben Anne adaylarımı, gebelerimi oraya yönlendirmeye çalışıyorum. Normal doğum yapabilecek fiziksel özelliklere sahipse, problem yoksa tabii ki normal doğum yapmasını istiyorum. Sizin gözünüzden hangisi doğruysa o zaman o an. Hem benim gözümden hem de onun yapabileceği. Onu Şimdi bir de bazen hani şunu da söylemek istiyorum. Bir toplumsal baskı var normal doğum yapmaları üzerine ama bazı kadınlar var ki gerçekten çok ciddi doğum korkusu var ve onu... Benden bir sebep istiyor, sezeryan demem için ağzımdan çıkacak iki kelimeye bakıyor. Şimdi bir insanı buna zorlamak kadar da ciddi bir durum yok bence. O yüzden karşılıklı karşılıklı birlikte karar vererek. Tabii ki süreç zaten sağlıklı gidiyorsa o normal doğumla işte görüyorsunuz gayet güzel dünyaya geliyor. Ama bazen de tıbbi gerekçeler, gereklilikler hastamızı sezeryana yönlendirmemize sebep oluyor. Burada güven çok önemli. Ee, hani ben sezeryen dediğim zaman hastam da bana güvenmeli. Benim de hani nasıl ki her, herkes doktorundan bir şey bekliyorsa benim de hastalarımdan beklediğim şey bana gerçekten güvenmeleri.